Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere son güncel versiyonda e, zirve programına eklenen yine temassız muhasebenin bir adımı olan e-arşiv faturaların indirilmesini e, kesilen e-arşiv faturaların indirilmesini ve muhasebeleştirilmesini anlatacağım. Öncelikle e, firmamızı seçip programımıza giriş yapalım. Programımıza giriş yaptıktan sonra Muhasebe kısmında müşavirler için çok kullanışlı bir özellik. Muhasebe bölümünde ben de iki programda muhasebe modülü olarak geçiyor. Sizde müşavir varsa diğer sekmeler yoktur. Onu söyleyeyim. Muhasebe modülünde genel muhasebeyi tıklıyoruz. Alt tarafa baktığımızda şöyle biraz ekranı yakınlaştıralım. Express aktarım diye bir menü eklendi. Buton ama tıklayınca açılıyor bir menü açılıyor. Buradan e arşiv e, 5000 e, 30.000 aktar diyor. Buna tıklıyoruz. Sonra sol tarafta firmaları görüyorsunuz. 3 kala firmasını seçiyorum ben. 3 kala firmasını seçtikten sonra üstten hangi ayı faturalarını indireceğim? E, tekrar söylüyorum bu 3 kala firması tarafından bu gelir dersinin e-arşiv portalından 5030.000 portalından kesilen faturaları firmanın kestiği faturaları indirip muhasebeleştirmemizi sağlayacak. Mart ayını seçip faturaları indir diyorum. Biraz bekletebilir. Fatura yoğunluğuna göre. Arka planda indirme işlemini devam ettiriyor. Faturalarımız indi. Şimdi burada Herhangi bir tane faturayı, örneğin şu faturayı işaretliyorum. Kaydet diyorum. Başarıyla kaydedildi. Diğerlerini de seçip yapabilirim. Burası azaldı bakın. 28 fatura ya düştü. Daha sonra muhasebeleştire tıklıyorum. Muhasebeleştire tıkladığımda benim faturam burada karşımıza gelecek. Bu faturanın fatura satırlarını burada görüyorsunuz. Bir satırdan oluşuyor. Birden fazla satır da olabilirdi. Peki bu faturayı nasıl muhasebeleştireceğiz? Entegrasyon ayarları F7. Bunu tıklıyoruz. Şöyle bir ekranımız açılacak. Şimdi burada açılan ekranımızda satış faturaları satış iade alış Alış iade. Bunlarla alakalı muhasebe kodlarını e, yazıyoruz. Tabii ki bizim şu an için yapmamız gereken satış faturasında. KDVsiz ürünler için matrah KDV e, ve diğer kodları aşağıya doğru yazıyoruz. Birli KDV için e, matra nedir bu? İşte satış olduğu için 600 F1 e, KDV matra, KDV 391 e, 18 bu 18 değil tabii ki. 391 birli yok bizde. O zaman birli hesap açılmamış demektir. Eee birli hesap açmamız gerekiyor. F1'e basıyoruz. Hesap planında 391 18'li var. F3'e basıyorum. 391 boşluk eee yüzde %1 KDV diyelim. Bunu getirdik. 8li KDV'miz e, satışımızda varsa evet. 600 matrağını yazıyoruz öncelikle. Matra. Sonra KDV 8'li yok. Yine F1'e basıyoruz. Buradan F3 391 boşluk 08 diyoruz. E, %8 KDV F2 e, tabi yazamadık 391 8 600 diyoruz. F1 391 391 %18 kdv dedik. Şimdi bunu kaydediyoruz. Hesap kapatmaya geldiğimizde e, herhangi bir sabit hesapla örneğin 100 ile direkt kapatabiliriz. Bu bir tercihtir. Ya da e, kök hesap artı vergi numarası şeklinde olabilir. E, yine buraya biz işte 120, 320 ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Sabit hesapla ben şu anlı kapatmak istiyorum. 100 hesabıyla. F2 ile kaydediyorum. Diğer ayarlar. Stok detaylı çalışıyorsanız buradaki ayarı işaretliyorsunuz. Yuvarlama farkları olursa yuvarlama farkı gelir ve giderini yazmamız gerekiyor. Matra hesap kodunu yazdık. Kaydettik. E, bu hangi fatura türü için? Satış faturası için. Kapatıyoruz. Daha sonra bu faturayı seçip e, fiş hazırla diyoruz. Fiş hazırla dedikten sonra bizim muhasebe fişimiz şu şekilde gördüğünüz gibi oluştu. 600, 391, 100. Aslında bu muhasebe fişi taslak. E, Henüz daha fiş oluşmadı. Muhasebe fişi tasla. Üzerinde düzeltmeler yapabilirsiniz. Şu şekilde e, açıklama kısmını detayını kapatıp e, görebilirsiniz. Evrak numarası geldi. Şimdi yapmamız gereken son işlem fiş kaydet diyerek muhasebe fişinin oluşmasını sağlamak. Tekrar söylüyorum fiş hazırla deyince sadece taslak hazırlıyor. Fişi kaydet diyorum. Tabi bu arada şuradaki seçenekleri e, yine siz e, kontrol edersiniz. Haftalık, günlük. her Şu an için e-fatura, e, -fatura, e her e-fatura ayrı fiş olduğu için onu seçtim. E, ayrıca e, haftalık, günlük de yapabilirsiniz. Kaydet diyorum. Bakalım muhasebe fişimiz oluşacak mı? Evet. Bu listeden kayboldu. Kapatıyorum burayı. Bu kısmı da kapatıyorum. Fiş işlemlerine geliyorum. Bakıyorum. Bakın. Entegratör Hub diyor. Hub yazıyor. E, fişimiz burada. F bir fiş düzelt diyerek fişimizin içine girip kontrol edebiliriz. Evet. E, express aktarımdaki 5030.000 aktarımı konusunda e, hazırlayacağım. Anlatacaklarım şimdilik bunlar. E, yeni özellikler bekleyin. Daha sürprizler bekleyin. Zirve yazılım. E, bu konuda temassız muhasebeyi ee, en iyi kullanan kullandıran e, bir program bu konuda bize güvenin takip etmeye devam edin iyi çalışmalar diliyorum